Yani evliliğe giden sebepleri, evlilik teklifi yapmak veya evlilik teklifi almanın yolları ve belirtileri ve izleri nelerdir? <gülüyor> ee, en önemli aslında neden evleniriz sorusunun karşılığı da belki bu. Ee, Birçok sebebi var tabii. Hem toplumsal baskı hem e, aşık olmak e, hem statümüzün yükseldiğini hissetmek e, gibi sebeplerden dolayı biz evlenmek istiyoruz.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 Yeterince beklentilerimiz yüksek ama yeterince de bulunabilir ve karşılanabilir kişilere doğru adım atılarak seçilebilir diye ben de kanaat oluştu. Tabii ki hocam yani burada mükemmeliyetçi davranmamak lazım. Tamam. Mükemmellik doğaya özgü bir kavram. Şimdi doğayla ne zaman yarış haline girdiysek yenildik. Tamam. Dolayısıyla aslında mükemmeliyetçi davranarak kendi kendimizle bir Savaş vermeye çalışıyor.